Merhaba arkadaşlar. Selban'la Selban'la bugün sizlerle birlikte karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Storycore Network değiz ve yanımda Kuruş var. Kuruş hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, Storycore Network çok güzel bir survival sonucu ve bir oyunda bir sunucu. Şimdi size Kuruş'u da birlikte burayı tanıtacağız. Tanıtıma geçmeden önce videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve sunucunun IP'si açıklama kısmında bulunmakta. Sunucuya da gelmeyi unutmayın. Hadi sunucuya gelemiyorsanız Discord adresine gelin, sunucuya soru gelirsiniz. Şimdi şöyle ben bir F5'ten çıkmak istiyorum. Tamam çıktım F5'ten. Şimdi arkadaşlar sunucu ilk girdiğimizde e, çakma lobide doğuyoruz. Registerimizi yapıyoruz. Loginimizi yapıyoruz. Ondan sonra ana lobiye geçiyoruz. Ana lobiden de survival'a giriş yapıyoruz. Girdiğimizde arkadaşlar bizi iki adet menü karşılıyor. Storica özel ve Storica, işte bilgi menüsü olarak iki menü karşılıyor. Storica özele bakalım. Storica sistemler menüsü diyor burada. Çiftçi, tarım sistemleri, klan, savaş, aksiyon diyor. Pinyata parti diyor. Kanlı sistemi var, Battle Pass, agresif moblar, red sonsuz piston sistemleri, meslek sistemleri ve mobları yumurtaya çevirme sistemleri bulunmaktaymış. Buraları siz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Sağ tarafa geldiğimde nasıl oynanır, e, claim nasıl atılır, ürün satın alma, kurallar ve komutlar olmak üzere 2 4 5 menü bulunmakta. Nasıl oynanır menüsünde direkt yazıyor. Claim nasıl atılır da direkt yazıyor. Ürün satın alma da yazıyor. Kurallar da, komutlarda. Komutlar dediğimde claim komutları, kişisel komutlar ve clan komutları olmak üzere 3 adet komuta ayrılıyor. Kurallar dediğimde de arkadaşlar genel kurallar, orman kuralları ve genel cezalar olarak burası da 3 ayrılıyor arkadaşlar. Sonra buraya geldiğimizde arkadaşlar storica menü dediğimizde. Burada survival bilgilendirme, oyuncu profil, sunucu rütbeleri, sitem ağızası, sunucu özel kitler, ışınlama noktaları, sanal sandıklar, web sitesi. Circle Network özel sistemler ve Discord sunucusu bulunmakta. Özel sistemler de burayı açıyor ve Battle Pass bulunmakta. Battle Pass, Battle Pass ödüllerine buradan bakabiliyorsunuz. Bazı seviyeleri ücretsiz, onun dışında işte premium olarak ee, diğer bir şeyleri de açabiliyorsunuz. Günlük görevler bunlara geçer, haftalık, hafta bir haftaki, hafta 3 olarak ayrılıyor. Buradan görevlerinizi yaparak Battle Pass ödüllerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında slash bilgi direkt buraya aktarıyor zaten. Profil dediğimiz arkadaşlar direkt burada gösteriyor. Suncuya başlama tarihim kırdığım blok, öldürdüğüm moblar olsun, o olsun her şeyi burada gösteriyor. Ping'im dahil. Onun dışında burada köylüler bulunmakta arkadaşlar yani menüler bulunmakta. Burada varplar bulunmakta. Takas, spawn, arena, kasalar, orman, balıkçı, event alanı olmak üzere toplamda 2, 4, 6, 7 varp bulunmakta. Burada market, pazar ve parkur bulunmakta. Bunlar da menü. Ee, oyuncu kitleri bulunmakta arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 kit bulunmakta toplamda arkadaşlar. Yalnız saymadıysam. Bunlardan şu alt kısım VIP, rehber, youtuber kiti varmış. Ben bunu da hemen. Rütbe kit olarak da 2, 3, 6, 8 adet arkadaşlar rütbe kiti bulunmakta. Oyuncu marketi var. Oyuncu markette bloklar görmüş olduğunuz gibi bazıları alınıp bazıları satılabiliyor. Ya da bazıları alınıp sadece alınıyor ve satılmıyor. Ee, yemekler, madenler, tarım. Mesela madenlerin hepsi satılıyor mu? Evet, madenlerin hepsi arkadaşlar satılıyor evet. görmüş olduğunuz gibi. Aynen. Hepsi satılıyor. Canavar eşyaları, canavar eşyalarının da bazıları alınıyor, bazıları satılıyor. Markette böyleydi. Oyuncu market, e, görmüş slash ah sistemi. Burada İstediğiniz gibi kendiniz elinizde item koyabiliyorsunuz ve satış sağlayabiliyorsunuz. Burada tarım e, ürünleri bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi tarım ürünleriyle demir alabiliyorsunuz. Burada bir Vladimir Putin var. Bunu salla. E, gümüş akçı takasçısı diyor. Görmüş olduğunuz gibi gümüş akci derkeler. E, eventlerden, bosslardan ve bir şeyden daha düşüyordu. Oy verince. Ha bir de slash oy yazıp oy verince yani slash. Вот. verdiğinizde arkadaşlar, buraya ticket vote vermeye gidiyorsunuz. Vote vermeye gittiğinizde, vote verdiğinizde gömçünüz gibi akçe veriyor size. Onun dışında burada gömçünüz gibi cevher tüccarı var. Kömürden başlayıp amatiste kadar böyle gidebiliyorsunuz. Onun dışında hop hop parkur. Burada özel eşya tüccarı var. Altın akçeyle Storica coin alıyorsunuz ya da Elytra ya da şey. Bu arada Sonuçta özel elitralar var. Ben sadece şu an bende 2 tanesi var. Ve 1 ton özel elitra var. Takar gösterdi ama benim keyfim olduğu için direkt keyfim gözüküyor bende. Optifine'de olduğum için. Buradan yumurta falan da satın alabiliyorsunuz. Onun dışında burada ne var? Destansı eşya tüccarı diyor. Starca Queen'e destansı eşyalar alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Ve burada bilgilendirme yazıları bulunmakta arkadaşlar. Buraları okuyabilirsiniz. Burada ekstra rün takasçısı. Spawner kırma. Uçuş kıyadı. 5 dakikalık uçuş kağıdı 3 coinmiş Spawner kırma 2 dakikalık Toplamda 3 coinmiş İkisi toplamda 6 coin yapıyor arkadaşlar O 3 böyle normalde spawner kırma Herkese açık değil sadece o kağıdı kullanan O izne sahip olanlarda e, Kullanılabiliyor Spawner kırma olayı Anladım Uçuş kağıdı da aynı sistem Burada Vladimir Putin vardı biraz önce Burası da nedir arkadaşlar? burada nedir bileti alıyorsunuz Nedir bileti geliyor Elinize sağ tıklıyorsunuz sağ tıkladıktan sonra Siz nether'a mı yolluyordu Evet, yollayacak. şu an <gülüyor> üzerinde çalışıyoruz. Yani. Şu an üzerinde çalışılıyor. Ufak bir bug var, o kapatılıyor. Yani o kağıdı alıp sattığınızda size otomatik ben Nether'a yolluyor arkadaşlar. kafanızda isiz gibi nadire gidemiyorsunuz. Kağıt olarak nadire gidiyorsunuz ki hani gittiğinizde kasaları boş, tahılmayın nadire gitmeyin. Onun dışında burada kasalar bulunmakta arkadaşlar. Var kasalar diyor. Burada kasalar için işte, yani köylü bulunmakta. Ee, bir ton kötü şansla kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Bunları biriktirelim. Vote kasası bulunmakta. Event kasası bulunmakta. Destansı kasası Bunları açmıyorum arkadaşlar. Çünkü hani normal gösterebiliyorum. iki saat vakit harcamaya gerek yok. Dünyalar kasası bulunmakta arkadaşlar. Orman kasası bulunmakta. Ve Storica kasası bulunmakta arkadaşlar. Bu kasalar menü menü. Hani, misal vereyim buna geldim. Bunun e, sayfaları vardır. Yani sayfa olan illa vardır. Yokmuş. Ama isterseniz sayfa sayfada yapılabiliyor arkadaşlar. Onun dışında hemen bir varplara geçelim. Buradan hemen bir Varp Orman'a gitmek istiyorum. Evet. Sen de gel kurucu. Varp <gülüyor> Orman'a geldik arkadaşlar. Burada beni bir adet köylü karşılıyor. Sağ tıkladığımda oyun içi parayla claim blo satan alabildiğimizi görüyorum. Ee, burada 10 10.000 bin, bin. Ee, oyun parasını 100 claim alabiliyormuşuz. Onun dışında da burada görmüş olduğunuz gibi artıyor. Burada güzel bir yazımız bulunmakta, varporman dünyasına hoş geldin, kırmızı çizgiden sonra pv aktiftir, dikkat et gibi tarzı şeyler yazıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Burada storico.net yazıyor, senin ve sunucunun adresi yazıyor. Buradan dışarı çıktığımızda arkadaşlar, Allah bismillah beni, bana tecavüz ederler burada, ben yapımı yiyeyim. Vallahi... Yok, sarı çizgiye kadar pv yok. Ha tamam, çıkacağım sarı çizgilerin, o yüzden anladım. arkadaş gelmesin kesmeyeyim sonra, şunları öldürelim. Gel, Lan, neye Burada arkadaşlar, her menünün, kendini, yani sunucunun kendine özel bir tekstür peki bulunmakta. Bu tekstür pekten dolayı arkadaşlar, Kestin olsun, bu taş kesicinin olsun, Hooper'ın olsun, İşte onun dışında fırlatıcı, çekici, çekici miydi? Bu fırlatıcının diğer neydi ya? Bırakıcı. Top, bırakıcı, ha. Toplayıcı olsun, bırakıcı olsun bunların hepsinin kendi özel işlerinde, görmüş gibi tekstürleri var yani arka planı bulunmakta. Ve her kılıç, balta, ...yay, ok, bilmem ne onların da kendine göre tekstürleri bulunmaktadır arkadaşlar sonucunun kendi tekstür peki var. Tekstür pek de fazla FPS düşüren bir tekstür pek değil. O yüzden bilgisayarınız ortalama bir bilgisayar olsa da 1.17'yi kaldıran sonucu da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey var ben şu baltayı alayım. tabi ağaç kırayım. İzninizle. Ağaç gömüş olduğu gibi kırılıyor arkadaşlar ve şöyle güzel bir tekstür oluşuyor. Ve fidanı gömüş olduğu gibi... E, neydi bu? ismi unuttum bunu ya. Kaksı. Kaktüs diyecektim, yok. Ee, çam ağaçlarından düşüyor ya. Latin şey... Çam... Yok normalde çamaşırından düşüyor. Mi? Kozalak. Ha kozalak. Kozalak olarak gözüküyor. Peki, kurucu ben YouTuber'ım değil mi? yok. Bana Fly var. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurucular bir evimize uyuyor. <gülüyor> kurucu bekliyorum, kurucu. Slash fly, ya direkt fly ya. Heh. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birisi kaktüs farmı yapmış. Burada ne var? Burada birisi şey de kendine bir ev tarzı bir şey yapmış. Burada da bir şeyler ya sunucuda şu an çok fazla bir kişi oynamıyor. Şey anlamında. 13-16 diyor ya. Yani, totalde sunucuda 16 online var. E, 13 şu an. Survival'da arkadaşlar. Sunucu hub bir sunucu. Ha 3'ü bad Sunucu burada arada bir sunucu. Yani gelip eğlenip takılabileceğiniz bir sunucu aslında. Ve gördüğünüz gibi build anlamında da iyi oyuncular var yani. Buraya gelip bu yıl, bu yıl falan yapmışlar. Buraya takılmışlar, yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. Sunucu zaten 1.17 ve gelişmekte olan bir sunucu. Ve ton özelliği var. O yüzden gelmenizi tavsiye ederim. Onun dışında... Ben bir klan açacağım. Bu yüzden kuracağım para dilenmem gerekiyor. Kurucu para verir misin? <gülüyor> Vereyim. Ben de bu sırada slash klan yazıyorum arkadaşlar. Klan sistemi bulunmakta sunucuda. Kendi klanlarınızı oluşturarak e, diğer klanları savaş e, kapışabilirsiniz diğer klanlarla. Burada bir Ukrayna bir de Türkiye bayrağı bulunmakta arkadaşlar. Bunu da sevdim vardı kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Burada da ufak bir yere çizilmiş Ukrayna bayrağı var. <gülüyor> klan diyorum. Klanlı klan, da klan e, komutanı görebiliyorum. Klan create şazam diyorum arkadaşlar. Şazam bil, bilenler bilir. Benim geleneksel klanımdır. Bütün sunucularda şazam klanını açarım. Klanıma gelmek isteyen de vardı. Ben bu sunucuda oynayacağım için bir geleneksel bir survival sunucusu ve ben de oynayacağım için arkadaşlar gelen herkes, e, klanıma katılmak isteyen herkesi klanıma alacağım. klana katılma sayısı var mı? Yani kişi sayısı sınırı? Ee, yok hayır. Yok. O zaman arkadaşlar gelen herkesi klanıma alabilirim. E, klanıma katılmak için yapmamız gereken tek şey arkadaşlar, sunucuda belirli bir süre oynamak. Yani geldiğiniz gibi almıyorum çünkü diğer sunucularda tanıtmış olduğum mesela fiction sunucusunda gelen herkesi klanıma aldım. Giriyordum arada oynuyordum. klanın iki kişi falan aktif oluyordu. Yani sunucuda gelip aktif oynayan kişileri... ...klanıma alacağım ve birlikte oynayacağız arkadaşlar. O yüzden siz de sunucuya bekliyorum. Aktif bir şekilde oynayacaksınız. Klanıma alırım. Discord'da birlikte sunucuda kasılır Oynarız arkadaşlar. Şimdi şu hayvanı öldüreceğim. Şimdi bosslar mı kaldı bir tek göstermediğimiz? Onun işte bir warp bakayım. Evet. Sen bosslara bak. Ben de bir warplardan orman balıkçı. Balıkçıya bakmadım. Bir balıkçıya bakayım. Event alını, kasalar, spawn, takas, arena var... Bros arkadaşlar olta atarak balık tutabiliyorsunuz. Burada da yatak var. Uykunuz falan gelirse gidin yatın. Uyku önemlidir. Burada event alanında bulunmakta. Event alanına gitmeyeceğim çünkü ben bir parkuru oynayacağım. Size parkur sistemini göstereceğim. Parkur. <gülüyor> Bu parkurda beni geçebilecek varsa arkadaşlar buyursun gelsin. Tabii şimdi kasılarak oynuyorum ama o parkura giren çıkamıyor. Ay, tls oldum. 7 skor yaptım. Biraz önce 40 yapmıştım. Yani parkurda ben muhtemelen siz sunucuya girdiğinde de top 1'de olurum. Beni geçebilecek varsa rakibimi bekliyorum. Şimdi hemen bir boss sistemine bakalım arkadaşlar ufaktan. Kurucumuzu ayarlasın hemen bir. Bosslar hepsi burada gösteremeyeceğimiz kadar fazla sadece 1-2 örnek göstereceğim. Hı -hı. Ya örnek Warp boss gösterelim. Diyeyim. Warp Event. Ya zaten sunucuya gelip oynayan arkadaşlar görücü için örnek bir ya da 2 adet. Bir tane göstersek de olur. Ya örnek olsun, hani görünsün diye. Odin diyor. Ben hemen bir şöyle görüntü ayarları dedik. Animasyonları Animasyonları açacağım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle animasyonları var arkadaşlar. Benim bilgisayarım kötü bu arada o yüzden benim oyun biraz droplanıyor arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Odin şimşekler çaktırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Dalabiliyor muyum şu an? Evet. Odin amca. Selamun Kaç canı var bunun? Canı yazmıyor da. Şu an yarasa spawnladı. 5000. Evet. Hacı bu vur vur ölmez ki. Evet. O yüzden e, çoklu kişi sayısı olan eventlerde daha zevkli oluyor. Hep beraber kesmesi. Anladım. O yüzden Pinyata oluyor. gibi. Direkt ölüyorlar. Dol, Aynen. Ölüyorlar, Aynen mantıklı değil. Zaten bossların bana kalırsa canlarının biraz yüksek olması lazım. Çünkü... Hani boss'un canı ne kadar yüksek olursa o kadar kişi boss'a dalacak ve eğlencesi o kadar daha da artacak. Şimdi evet. boss sistemi böyle. Onun dışında göstermediğiniz bir sistem bir şey var mı? VIP fiyatları var. İster misin? Ben bir VIP fiyatlarına bakacağım. <gülüyor> Allah bismillah. Allah'ım koru ya Allah Allah Allah Allah. Asgard'ı yok ettin be ne demeyeceksin? Şerefsiz sikir sekre... <gülüyor> git. öldürür müsün şunu artık? Aaa, ayıp ayıp. Ben burada bir fiyatlarına bakacağım, sağ beni. Sunucu arkadaşlar toplamda 2-4-5 adet VIP bulunmakta. Normal VIP'den SV Plus'a kadar. Normal VIP 15 lira, son VIP 120 lira arkadaşlar. Orantılı, yani <gülüyor> ben de her VIP orantılı diyorum. Orantılı dememin nedeni arkadaşlar, şöyle. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmış. abi gördüğün VIP orantılı diyorsun, neresi orantılı falan diyen var. Şimdi şöyle orantılı. Normal bir VIP'de görmüş olduğunuz gibi warp kasa anahtarı veriyor. AFK, feed, repair, head, whip özellik veriyor. Repair özelliği survival bir sonucu çok önemlidir. Best atom hakkı spawner'ı buldun kıramadın. Görmüş olduğunuz gibi spawner'ı kırabilmeniz için kağıt almanız gerekiyor ve o 2 dakika kırmanıza izin veriyor. Bunun için çok önemli bir şey bence. Sınırsız ipeksi yeteneği diyor. Sınırsız ipeksi yeteneği muhtemel e, ipeksi mi basabiliyoruz ne yapıyoruz onu anlamadım. Evet işte az önce dediğim ipeksi biletinin sürekli basılı olduğu halini düşün. Hmm, okay. O gerek kalmadım. Anladım. Kazmaya basılı olmasa gerek kalmadan yani. Yok kazmaya basılı olsa da şu an normal bir oyuncu Permi yoksa o özelliğe sahip değilse kıramaz. İpekli ol, olsa bile. Ama Anladım. o ipeksi kağıdı hem oyuncuların kırması için var VIP'lerdeki sınırsız ipeksi hakkı da e, kendilerinde ipeksi kazma varken bunu kullanmaları için var. Anladım. Görüşüyoruz ki herkesler hani teker teker yetenekler ve ...hediyeler artıyor. O yüzden orantılı diyorum. Ve fiyatı da 120 lira. Bana göre uygun çünkü çoğu sunucu da son VIP'ler 200-250 lira falan. Yani başlangıç VIP'leri 20'lerden, 30 liradan başlayan şu an sunucular var. Ve çoğu da hani bu kadar kaliteli bir sunucu değil. Ben şu animasyonları kapatacağım. Çünkü benim bilgisayar biraz kasıyor kötü olduğu için. Hani bu kadar kaliteli sunucu olmayıp VIP fiyatlarını 30 lirada, 40 lirada tutan sunucular var arkadaşlar. İsim vermeyeceğim. Ama gerek yok sunucu kaliteli, güzel VIP fiyatlarla bana göre. uygun. söylemeden geçmeyelim. Ee, gelen arkadaşlar, slash yazarak 12 saatlik ücretsiz VIP hediye alabilirsiniz. Mesela şu anda ben vipol'u yazdım. Ee, ama VIP... <Gülüyor> Youtuber rolün ama... daha yüksek olduğu için gözükmüyor. Bende gözüktü senin yazdığın konu. Yo, biliyorum. Muhtemel Lucky Pants kullanıyorsun, değil mi? Evet. Bakit hmm. perm çift yetki plugin olduğu için arkadaşlar çift perm verilebiliyor. O yüzden hangi perm daha üstünse onu gösterir. Alt permi göstermez. Yani siz de sunucuya geldiğinizde slash vip olayın. Yani vip olup kitinizi alabilirsiniz. Mesela ben gideyim hemen bir. Vip olduğumda kit alabilirim değil mi? Aynen. Görmüş gibi tamam. normal, normal VIP kitini aldım. Repair. Ben youtuber kiti patlışta i̇şte çıkmış olabilir diyecektim. <gülüyor> Repair'ımı atabiliyorum. Feed deneyelim. Özümlü feed'im yoktu çünkü burada Feed'im çalışıyor. Mesela... Ne denirim başka? Hat var mıydı onda ya? Hat, hat, hat yok. Het diğer son sonuncularda vardı het. Yani Görmüşsünüz gibi e, yeteneği özellikleri çok olan bir sunucu, özel ayıtları bol bol olan bir sunucu. Ben de tam burada oynayacağım. Discord sunucuda da paylaşacağım. Ben birlikte oynamak isteyen Discord sunucuma gelip bana yazabilir. Sunucu çekerim. Birlikte oynarız. Onunla göstermeyi unuttuğumuz bir şey kaldı mı kurşu? Yok hayır. Tamam. O zaman arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sunucunun IP'si Discord sunucusu sitesi açıklama kısmında bulunmakta. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yorumlarda sunucu hakkındaki fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.